Arkadaşlar merhaba devam ediyoruz Söylemek yok ama Söylemek yok ama bana söyleyebilirsiniz Evet o doğru Mezahine olduğunuzu söyleyebilirsiniz evet. Sıra bekleyin Dur herkes kaç kişi oh. 7 kişiyse 2 zombi var 1 2 4 5 2 7 7 2 zombi var İki zombi bir iki zombi uzaklar Uzaklar Mirza sen gel Tamam bir zombi daha var Yasa. Hayır ya yani, bir zombi olsun hayır, İki zombi yedi kişiyiz <gülüyor> ]Yes. Hayır ama zaten bir tane zombi um, Hep benimle dokunmamız lazım O zaman yine iki tane zombi olsun Bir tane olsun daha mı? Ama iki tane O zaman Üskü Bey başım. Sen şey bilmiyorum. Hadi arkana. Aa şey şey. Bu saklar. Neyse seçtim mi? Tamam Hadi yap. 8 7 6 5 Kimler misin? Oysan seni öldürürüm biraz Ben oynamıyorum ki ben kameram duyuyum Abi yomeli kim oldun bilmiyoruz <gülüyor> <gülüyor> Zombi Taldırır <gülüyor> Taldırır Taldırır Tadırır Tocuk oynama oynamıyor o benim onu ya Ben yaptım. Ha, ne dedi? Ama gayzan yiyecekler mi? <gülüyor> tamam. Bakın abonkast anlatıyorum. Aramızda bir.